Evet, hoş geldiniz ve başladık, evet. Şimdi şuradan... Hadi mikrofon, hadi mikrofon... Aa, sökün seni mikrofon, başarılı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu buraya sıkışırsa epik olur. Sıkış, yes başardı. başardık. Açırdım Sanırım başardık be Ama böyle daha iyi olursa Bu arada ETC'yi atmak için iğrenç diyorum Böyle başlarken falan birazcık acı çekiyor. Her zaman ama halledeceğiz. Ha, güzel. Artık başlayabiliriz. Mikrofonu yeterince diktiysek, evet ilk ETS video bu aradan. Ama ilk ETS deneyimim değil. Şöyle bir bakayım da, şu an bu arada direksiyona kontrol ayarı falan yapmaya çalıştığım için birazcık sıkıntı var her neyse. Şuan biz Romanya'dan Macaristan'a gitmeye çalışacağız. Bu bağlamda bu işi alıyorum Yes sir, let's get it Ve emin olmamakla birlikte daf aldık Artık eminiz Bu arada bu hassasiyet çok fazla Ve başlayabiliriz artık yavaştan çıkalım yola hop dönebilirsem ha tam böyle gidecekmişiz zaten şimdi hadi bakalım başladık yalnız biz buradan nasıl döneriz en iyi şekilde bu arada şu ana kadarki kullandığım en teknolojik tır bu, öyle elektronik göstergeli falan İyi yani baya güzel tır Böyle bir tır alabilirim belki İler... Abicim ben daha nasıl dönebilirim acaba buradan Lütfen ama Acıması DTS Buradan trafik nasıl akıyordu? Ha direkt. Ha iyi. Düz yola çıktık en azından. Evet, artık kapatabiliriz o yoğun planlayıcısını. Çünkü direk zaten buradan itibaren normal yola çıkacağımız için bir sıkıntı olmayacak. Altı gözüküyor zaten. Kırmızı ışıkta durmama gerek kalmadı. Direk sarada geçtik. Piteşli'den de çıktık. ben yalnız biz burada 60 ile gidiyoruz da umarım 60 kabul ediyordur burası şu anda da 80 ile gitmeye çarı yatırdık <gülüyor> düzeltede bilirdik ya aslında düzeltilebilecek bir yönteme var mı sayın yalnız ben seni nasıl çevirebilirim o zaman var f7 enter diyorum artık yani yapabileceğim hiçbir şey yok bu konu hakkında bu arada 91 bin TL gerçekten yani lirayla yapıyoruz biz burada işe dolarla değil kesinlikle dolar yavur parasıdır Para Türk parasıdır. Hop sakin ol. Sakin ol. Lan lan lan lan lan nereye gidiyorsun? Bir dakika birazcık kötü oldu. Şu an hiçbir şekilde çıkamayacakmışım gibi geliyor bana buradan. Çünkü çıkamıyoruz lan harbi Çıkarız ya. Of hadi ya. Bu arada şu anda Romanya'dayız. Bayraklardan fark ettiyseniz yani umarım fark etmişsinizdir. Romanya güzel bir ülkedir. Avru Özellikle de Avrupa Birliği ülkesidir. Hem Avrupa ülkesi hem de Avrupa Birliği'nin üye bir ülke yani dolayısıyla Oooo oh, oh, oh, oh, oh. kötü oldu da bu. Hallederiz. Şu an benim biraz direksiyon olarak kıldığım bu şehir ETS çok fazla direksiyon yerine koymuyor. En azından bana öyle bir deneyim vaat etmiyor. Şuradan çok aşırı sakince çıkmam gerekiyor Yoksa devireceğiz tır yine Bu arada Tırlar arada baya bayılıyor Onu fark ettim Burası birazcık daha aşağıya doğru olduğu için Burada gazı bırakıp direkt böyle de gidebilirim Çok bir şey ifade etmez Hop artık basabiliriz herhalde kazan. O şey. Hadi gidelim. Bam yol uzun 327 kilometre. Yol bayağı uzun ama. ama şehir içinden de çıktığım için birazcık daha kendimi rahat hissettiğimi de söylemem gerekir açıkçası. Oğlum önde Porsche gidiyor. Porsche mi? Lambard Lamborghini. Şuradan. Nasıl ya bu tane 75 mi basıyor cidden? da burada birazcık yol değişime uğradı sanki. Ben düz basacağız diye bu kadar hızlanmıştım ama düz basmayacakmışız. Birazcık dönüş, dönüş. Allah ben buradaki virajları yavaş almam gerektiğini düşünerekten böyle bir yol izleyeceğim ve burası neresi Naviga navigasyon açalım. Oradan navigasyon olduğunu bildiğim halde öyle söyledim. Çaktırmayayım. <gülüyor> ama burası niye böyle? Buraya böyle karışık bir yol eklemişler. Sınır kapısı falan değilse iyi. Çünkü burası birazcık sınır kapılarına benziyor ama... Tremere. Bam, şart bir tık, bir tık ya çok değil. Şu an bu arada niye buradan gittiğimiz hakkında gram bir fikrim yok. Şehir içinden mi gideceğiz ki acaba? Sanırım birazcık bizi şehir içine bağlıyor burada. Aynen. Bizi direkt şehir içine bağladı. Çok fazla basamayacağız burada. Ama en azından sürülebilecek bir yol var. Şurdan sakince dönebilirim de sıkıntı için nasıl Hop. bu arada şey yapacağız <gülüyor> bundan bir önceki yani bundan sonraki atacağım video Edirne tarafına doğru gittiğim video olacak ve buradaki yollar çok güzel <gülüyor> Şu an bu arada hala Rot Buckleague Sea'deyiz yani hala Karadeniz şeyindeyiz. Rot Black Sea hatta. Öyle geçiyor burası. Şu an hala Karadeniz'deyiz. Going East İskand İskandinavya, başka da şey vardı. İskandinav ülkeleri falan da var. <gülüyor> Ama ben çok fazla İskandinav ülkesi falan Gezmek isteyen biri değilim Hop hadi döndük döndük döndük hiç sıkıntı yok Bu arada birazcık gidici burda Köy yolları güzel Severiz yani köy yollarını burada çok hızlı yaparsan anında giderim yani. Çünkü bayağı keskin virajlar var. Ve ileride de bir dönüş var yine. Şuradan şöyle. Bu arada gerçekten buranın şeyinin neden 96.000 verdiğini şimdi anladım. Burada yine bir seyir noktası var. Veya dinlenme mi artık nasıl geçiyorsa oralar. Elektrik tiremiz de var. <gülüyor> Bu arada buradan aşağılara doğru da gidilebiliyor. Da ben çok fazla aşağılara doğru gitmek istemediğimden dolayı. Orada şu an yokuş yukarı mı burası? Buna bir bakmam gerekiyor. Aynen lan yokuş yukarı çıkıyormuşuz. Bir dakika. Am um, şarptık birazcık. Yalnız yollar bayağı spagettileşmeye başladı. Daha hala şey diyor bizi işte servise git falan. Servis falan bizi kesmez koçum. 237 kilometrelik bir yol kaldı. Ya bir de şunu bir kapatalım artık yavaştan. Gerçekçi simülasyonist bir sürüşe geçelim. Şimdi böyle yolları severim ama bir sıkıntı var Ben birazcık daha gazlamayı severim böyle ETS'de falan Ama gazlayamıyoruz şu an Yani tamamen hiçbir şekilde dönemiyoruz ve RGS yolu burası sanırım RGS yolunu satıyor biraz Veya Antalya yolunu falan biraz anımsattı bir 50 ile falan gidebilsek aslında normalde <gülüyor> mobil oyunlarda falan 50 de böyle uçuyorsunuz öyle gözüküyor ama bu gerçeklik gibi yani 50 ile giden bir araç nasıl gidiyorsa bu da öyle gidiyor Orada oradan yukarıya doğru gidilebiliyordur büyük ihtimalle de gitmeyeceğim. Baya bence hoş yollar ama çok yavaş gidiyoruz yani. Gidiyoruz şu an Ov ov ov sakin ol Çarampolden aşağıya yuvarlanmak istemeyiz Bren diye bir kasabaya geldik Var ya burayı otobüsle gezeceğim var ya mah öptepene koy. Bu arada buralardan ilk kez geçeceğim şuanda. Zaten hiç keşfedilmemiş yollar açısından belli oluyordur. Hiç geçmedim buralardan daha önce ve hoşuma gitti yani açıkçası güzel bir yer. Ama yani. Şurdan, şöyle Branden de çıktık bu arada Aynen öyle, buğday tarlaları İşte aradığın yer İşte Anadolu be Anadolu, güzel Orada şurası ha şey öyle bir yer değilmiş orası. Sanırım yakıtla gidebileceğimiz yolunu gösteriyor acaba. Şu an Broşova gelmişiz ya inanılmaz ama gelmişiz Bursaova. arayları falan açık olduğu için bende öyle bir şey var şu anda yavaş yavaş bütün Balkan ülkelerine doğru gideceğiz işte böyle şöyle bir dönüş gazlamaya devam Ha, iyi, düz normal yola geçtik şu anda. Şu anda düz yoldayız. Gayet iyi bence yeterince. Oy oy. Şimdi. Bugün aynı anda Stay Skyline 2. bölüm gelecek bu arada. Uçuyoruz şimdi buradan güzel. Ha şurayı kapatmayı unutmuşuz. Neyse iyi. Bu arada retarder turcu falan hiçbir şey bilmediğim için şu an normal WASD mouse öyle takıl öyle takıldığım için O O o aman aman Lan lan lan lan dur dur dur silecek niye çalıştırdım ki ben e artık sağ sol sinyal vermeye de başlayalım yavaştan prof profesyonel bir ETS oyuncusu olarak yani nereden dosya aldık ki yani hasar olarak inanılmaz yani ETS gerçekten artık yavaştan profesyonel bir simülasyon oyuncusu olmaya adımlarımızı atıyoruz artık bakalım. Bu arada kendi tırımı almaya da çalışacağım. Yani nasıl alabilirim? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Aynen tek şeritli yollara geri düştük sanırım yine. Ama en azından gazlatıyor buradaki yollar ya. En azından öyle bir şeyimiz var. razık susayım da yol dinleyin. Tam susayım can, bir şeyler geliyor ya. Burası da bir roman köyü sanırım. Bu arada acaba romanların şeyi neden roman? Adı? Yani kitap olarak niye roman? Adı? Acaba Romanyalılar mı buldu? Beyin yakan sorular. Ya bu arada tır fena yatabilir burada. bir iyi iyi iyi iyi iyi iyi. Yat yatırmadan gittik artık. Lan lan lan lan ne yaptık biz ya? Lan biz ne yaptık ya? Biz ne yaptık ya? Ya biz ne yaptık ya? ya? ya? Üf, motor hasar aldık. Aynen mikrofonu da düşürdük. Güzel. Bir Kulaklık takat diye. Bam. Şu an bence oyunun sesi iyi geliyor ya. Geliyor ya. Azıcık daha yavaşlasa olabilirdik ama. Oyun dondu Kalkamıyoruz ki, tütünlü viteste kalkmaya çalışıyorsak Sayın navigasyonu Aynen 8. viteste Kalkmaya çalışıyoruz biz işte öyle bir mangenaz Otomatik vitesi olduğu için öyle Kaç kilometre yol yaptığımızı gösteriyor şu sağdaki gösterge. Şöyle şu 20 taksi bir iki üç Yani yol kenarında bence öyle bir reklam olmamalıydı ama olsun da. Dorsi aşrağı ya olan dorse. Dorse Önemli olan Dorsi Dorsi önemli Ben sizi bir solluyum Şuradan Şu şerite de girelim Ne ara bitti lan yoo Da alırız bu arada net Bir yavaş yavaşlayalım azıcık. artık şehir içindeyiz 50 ile gidebiliriz aynen yine gündelik hasarlarımızı alıyoruz Sakin. Sakin ol tır yatır sakinler. sakinleş Tır kendini iyi hissetmiyor Neyse biz onu zaten sonladık Bu tır bayağı yatıyor tır baya yatıyor kanal geçiyo yani girsin ya Atar kendi tırım olunca bu kadar dikkatsiz kullanmayacağım şu tedbiri elden bırakmayalımı seçelim çünkü bence olur şu yerdeki çizgileri takip ederek gitmeye çalışacağım ''Hassas Park ikramiyesini alamayacaksınız'' falan diyor. <Gülüyor> ve Güzel bir şekilde de bitirdik şu anda burayı. Şeye de geçtik şu an. ''Hassas Yük'e basıcam birik'' Bu taşınacaklar, da artık kişilere gelmesiniz bir yere. Cevisi sana doğru gidemiyoruz yavaştan. Hadi bir Türkiye için bir Türkiye seferi de yapalım da. Sonra da yavaştan bitirelim bölümü. Türkiye seferi yapmak olmazsa olmaz ve man. Erkek adam untramandır, gerisi laftır falan en sevmediğim çıkış ya iki saati uğraştırıyor milleti ve buradan insanca dönmezsem de seni deli ediyor çıkartana kadar artık şuradan bir çıkalım yola çıkamayalım. Çıkmasak mı yola? Yük burada kalsam yani? Sayın ETS Daha doğrusu Sayın SDS <gülüyor> Artık çıksak ya, Gerçekten Sıkıcı olmaya başladı burada beklemek Çıkamıyoruz ki bir türlü Hadi daha seni nasıl çıkartabilirim ki ya? Hadi çıkarsın ya burdan. Valla çıkman gerekiyor, çıkamazsan pul sana. Niye çıkamıyorsak ya? İnanılmaz. Şu an bu arada klavyeyle olsaydı iki saniyede çıkardım ama çıkamıyor. Ah vallahi bunu aldım ya. abicim F7 enter Hah. ya. Delireceğim ya. En iyisi biz şu iş yerine ödeyi şuraya gerek. yavaştan dönebiliriz sanki buradan değil mi? <gülüyor> değil mi oyun Om iki tane kapı var ya adamlarda. da <gülüyor> Mis. Hmm, mis. Ben çok güzel tır sürüyorum açıkçası. O kadar güzel sürüyorum ki. 50 %50 hasar altında çıkartamıyoruz ya abicim önüme niye karıyorsun ya sıkıntın ne neyse biz taht şeritten gideriz sigma kuralı bir çıktık. İşte bu. Ya biz Romanya'dan Türkiye'ye aşılmam lazım. Zaten aşıl. 2012. What saat 8'de böyle mi oluyor? Sayın hocam. arada buraları daha önce keşfettik bildiğiniz üzere tasire girdim. Neyse dönmeliyiz artık bu taraftan. Ya da niye dönelim değil mi? Biz sivri zeka değil miyiz? Aslında değiliz ha. Döneriz biz buradan. Oo oo. Oo altın nasıl vurdu? dönebilir miyiz? Neyse o taraftaki yolları da keşfetmiş olduk Keşfetmez ol iyiydi Geçtik Zaten oyunun yapay zekasına göre biz geçtiğimiz anda direkt yeşil ışığın e, kodunu gönderiyor oraya Otobara girebiliyor muyuz ya? Girek artık bence şu otobara. O gayet giriliyor bu arada. Bu harita için şey de yapılıyor olabilir bu arada. Bence otobüs oyunu falan da yapılıyor olabilir. Otogar burası mı? Güzelmiş. Beğendim seni otogarda. Oraya tırla giremeyeceğim için üzgünüm. <gülüyor> Heh, yine çarptı karıra. Uf, çarpıştlara bak be. yalnız benim seni buradan acilen döndürmem gerekiyor yoksa ayva yiyeceğiz. bir kere daha f7 enter yapmak istemediğim için ha, aynen şu meşhur ayran reklamını da gördük müzik festivali reklamı da var evet youtube geçeriz her yerden Wow. bu sanki o tarafı kullanır mıyız ya Sigma kuralı bir Aynen öyle topraktan git Yanında yol bile olsa topraktan git de bir sürü yeni simge gelmiş ha. İstanbul'dan Tekirdağ'ya gidiyoruz ondan sonra bitiyor. Bütün malpları ve hgs var. paralı yol mu var? Aa simgesi değişmiş şeyin. O ücretli yol başlanacak. Niye burada terazi işareti var acaba? eee evet, tahmin ettirmeniz gerekmekte dedi geçtik biz. Burada biraz sonra ytt İnceceo otobüsü falan görebiliriz sanırım öyle bir şeydi daha. İstanbul'a 131 km. Orada artık yani şu şey güncellerlerle sevineceğim Türkiye haritasına Kaldı böyle bir yıldır O mozot bitti bitecek Orada bir ücretli yolu var ama girmeyeceğim. Onu. Alcea'ya da gidilebiliyor. Artık şu şeyin içine girebiliriz bence. Yeterli. Şimdi bir dakika sırrı çizgilere geçtik niye? İstanbul Keşme <gülüyor> Neden acaba ya? Şimdi burdan şöyle geçebiliriz Hadi umuyorum Yanlış bir yere girmezsem Avcılar <gülüyor> Avcılar Çok iyi Bu arada bu şey Türkiye haritasının bazı yerlerinde devamları da var yani şu arka taraflarda falan da yol gözüküyor Hayır hayır hayır şartmayacağım sana Sana şartmayacağım şartmayacağım İşte Türkiye be neydi orada bir şeyler yazıyordu okuyamadım. Beylik tuzu falan. Diyor. EDS falan var. Burada bir yerde işte şeyin olması lazım. Metrobüs falan. geldik ilerideki kantarda falan da hiç durmayacağım 1769 İstanbul kıtaları buluşturan kent Atatürk Havalimanı falan var Giriliyor oralara da giriliyor da <gülüyor> girmeyeceğim. aksaray falan var. Gelecek yani yakında gelir büyük ihtimalle. Bir Türkiye hesabıdaysa. Çünkü Ankara falan da var gözüküyor yani. Büyük ihtimalle İzmir eklenir sonra. Büyük şehirlerden. Türkiye'nin öbür tarafında, İstanbul falan, işte İzmir falan eklerler, sonra Anadolu tarafına geçerler, sonra Akdeniz, öyle öyle gider böyle, ondan sonra Kars'tan sonra, işte Azerbaycan, Ermenistan falan o taraflara ayrı bir dlc paketiyle getirirler. On, daha Rusya falan var. Hurt of Rusya mı ne? Öyle bir şey. Rusya'nın kalbi diye. Çıkış tarihi daha belli değil ama. Büyük ihtimalle çok yakında da orası gelir. Veya çıktı mı artık? Hurt of Russia falan. Artık öyle öyle. Oradaki işte bütün Rus şeylerini falan göreceğiz yavaştan. Öbür taraftaki Avrupa'yı da göreceğiz. Büyük ihtimalle ondan sonra da çok güncelleme gelmeyecek. Devamında da. Çünkü bitiyor yani, dünya haritası bitiyor. Şuraya gelelim. Ve teslimatımızı da bırakalım ve burayı çok sevdim. Teslimat noktası olarak direkt hemen yanında ve hiçbir sıkıntısı yok bence. Deneyelim. A A düz düz geliyor lan. Düzdur umarım. Düz değilse çünkü direkt enter'layıp geçeceğim ben. Ben düz diye aldım orayı. Lan dur ya, nerede bu? Ha, şu malların arasına mı park ettiyorsun ya? O o kolay iş kardeş. Biz onu dağda bayırda yapabiliriz sanki. Ama sanki. Ya öf, ters soksam ne olur ki bunu? Neyse, biz bunu uğraşmaya uğraşmayak hiç. Evet, bütün de sevindim ki. O zaman görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay.